Herkese merhaba, Dijital Kültürel Mirasağı ekibi olarak çalışmalarımızdan bahsedeceğimiz Bir Soru Bir Cevap serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Dijital Arkeoloji uzmanı Ertan Özcan. Ertan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kısaca kendinizden ve çalışma alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? İsmim Ertan Özcan. Arkeoloji mezunuyum. Yani arkeoloji alanında eğitimimi tamamladım. Tabii ki uygulama alanında kendimi dijital arkeoloji ve bilgisayar destekli arkeoloji alanında uzmanlaştırdım, geliştirdim. Ve bu konuda projeler ve çalışmalar yaptım. Şu anki bağlı bulunduğum kurumda da dijital arkeoloji ve bilgisayar destekli arkeoloji bölümü sorumlusuyum. Ee, bu alanda çalışmalar yapmaktayız. Ee, yani bulunduğumuz kurum şehir arkeolojisiyle ilgileniyor. Daha çok da şehir merkezindeki arkeolojik çalışmaları yönetiyoruz ve kayıt kayıtları tutuyoruz. Bu yüzden e, bizim için e, verilerin dijitalleştirilmesi e, ve belli, belli e, sistematik bir şekilde işlenmesi çok öncelikli gelmekte. Yani genel olarak e, böyle bahsedebilirim yaptığım Şeyler. işlerle. Teşekkürler. Bilgisayar destekli arkeoloji ve dijital arkeoloji kavramlarını daha detaylı olarak e, açıklayabilir misiniz? Tabii ki. E, aslında dijital arkeoloji devamlı e, arkeoloji e, çalışmalar, arkeolojik çalışmalarda e, hayatımızda olan, e, mesleki hayatımızda olan bir kavramdı. Ama bunun uzmanlaşması, e, daha daha doğrusu e, sistematik olarak eğitimi e, 2010'lu yıllara başlıyor. E, yani Avrupa'da benim bildiğim 2010'lu yıllara başlıyor. Almanya'da 2012 yıllarda ilk bölümler açılıyor. Bu konuda dersler verilmeye başlanıyor. Dijital arkeoloji ve bilgisayar destekli arkeoloji aslında aynı şeyler. Ama dijital arkeolojiyi daha üst bir başlık olarak değerlendirebiliriz. Bilgisayar destekli arkeolojiyi de onun bir alt dalı olarak görsek daha mantıklı olacak. Çünkü e, dijital arkeoloji kavramının altında birçok şeyler var. E, üç boyutlu modellemeler var. Artık yeni giren e, bazı drone ile ölçümler var. Drone fotogrametri var. Gö grafiksel ve görsel şeyler. Birçok şeyi katabiliriz. Geo arkeoloji var. Bilgisayar destekli arkeoloji de ağırlıklı olarak e, GIS yani coğrafi bilgi sistemleri e, sayısal e, Metotlarla, verilerin ve bilgilerin işlenmesiyle uğraşmakta. Yani verileri sayısal bir şekilde işleyip bunları görselleştirip diğer arkeologlara veya da yayın yapılacak diğer mecralara sunan bir uzmanlık alanı. Şimdeki tecrübe ve deneyimlerinizden yola çıkarak mevcut. Dijital arkeoloji ve dijital kültürel miras alanında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında yurt dışında da bizim yapmaya başladığımız çalışmalar gibi çalışmalar yapılıyor. Tabii bu daha önceden başlamış çalışmalar. En önemlisi network ve bu ulusal ağlar kuruluyor. Açık veri ağları. Yani kültürel veri ağları, smart city, akıllı şehirler ağları etkinlikleri ya da programlama maratonları, hekatonlar gibi etkinliklerle bu alanda bir bilinç oluşturmaya çalışılıyor. Ben şu an çalıştığım kurum şehir arkeoloji yani şehrin merkezindeki tüm arkeolojik çalışmaları yapan ve buradaki döküm, dökümantasyonları yapan bir kurum. Buradaki verileri de e, kültürel miras olarak e, diğer kurumlara aktarmamız gerekiyor. Bu sayede e, dışarıdan e, farklı enstitülerle, farklı kurumlarla iletişim halinde oluyoruz. Ve, e, takip edebildiğim kadarıyla e, birçok bir e, bilimsel enstitü, hatta devlet kurumları artık open data, açık veriye yöneliyor. Yani bilginin, e, yani verinin e, sürdürebilirliğini, sürdürebilirliğini arttırmak için verilerin açık e, erişime e, sunulması gerekiyor. Bu gibi çalışmalar yapılıyor. Bu sayede e, yaptığınız çalışmaların kontrolü, sürdürebilirliği, kalitesi arttırılabiliyor. E, bununla ilgili e, ulusal e, veri toplama ağları kuruluyor. Ya da e, özellikle bu gibi çalışmaları ulusal kütüphaneler, bilgi belge bölümleri yönetiyor. Belki hiç beklenmedik bir şey ama bilgi belgeci ve kütüphanecilerin böyle çalışmaları yönetmeleri aslında işe daha daha profesyonel bir anlam katıyor. Çünkü bağlı verilerde açık verilerde ya da dijital kütüphanecilikte daha çok tecrübeye sahip olan bu kurumlar, bu uzmanlık alanları bize e, yön gösteriyorlar. Çünkü biz daha çok veri üretiyoruz. Ama bu veriyi saklama kısmında biraz e, tecrübesiz kalıyoruz. Yani devamlı deneme yanılmayla kalabiliyoruz. E, ama kütüphaneci arkadaşlar, bilgi belgeci arkadaşlar, e, buradaki e, Avrupa'daki kültür e, bilgi belge ağları e, daha e, geniş açıdan bakabildikleri için bize e, belli e, standart veri formatları sunuyorlar, öneriyorlar verileri nasıl saklamamız gerektiğini, nasıl bağlamamız konusu gerektiğinde bize çok faydalı olarak Özellikle e, son zamanlarda e, bu NFT e, for Culture gibi e, oluşumlar Avrupa'da bu e, kültürel dijital kültürel miras alanında önemli çalışmalar yapıyorlar. Yani standart araçları belirliyorlar. Yani belirliyor derken yani bunu bir zorundalık olarak sunmuyorlar. Size öneriyorlar. Siz bu ağlara katıldığınızda diyorsunuz ki ben şu kazıyım ya da ben şu müzeyim, ya da ben şu tiyatroyum işte arşivim var. Bu arşivi nasıl yapalım? Bunu nasıl açık veri olarak e, geliştirebilirim? Ya da e, bunu e, benim ziyaretçilerime nasıl sunabilirim? Gibi alanlarda bu gibi ağlar çok faydalı oluyorlar. Bu e, Bizim de yapmaya çalıştığımız bu gibi ağ, bu gibi ağların Türkiye'deki küçük bir mikro ölçekteki bir e, formu oluyor. Aynı şekilde biz de ilk başta bir e, ağ kurmaya çalışıyoruz, iletişim ağ kurmaya çalışıyoruz. Farklı alanlardan uzmanların, farklı alanlarda olan insanların. Yani sadece uzmanların, sadece e, akademisyenlerin olması yetmiyor. Gerçekten e, katılımın çok e, çok yönlü olması gerekiyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız Türkiye'de yani bu, bu e, oluşumun bu kültürel, dijital kültürel miras anı, o, e, yapmaya çalıştı. E, ilk aşamada bu, bu bu aşamayken tabii bir taraftan da e, içerik üretmeye çalışıyoruz. E, bence iki e, Avrupa'daki çalışmalarla bizim çalışmaların e, en büyük benzerlik e, izlenen doğal yöntem. Yani e, ağırlamadan ee, insanlar ulaşamıyorsunuz. Ee, i̇nsanlara ulaşmadan da bilinç yaratamıyorsunuz. Bu bilinç bilinci yaratmak için de e, gerçekten onlara dokunacak içerikler üretmeniz gerekiyor. Bu ee, da bilgi belgeci, işte sanat tarihçi, e, uzmanı ya da e, fizikçi bir arkadaş ya da matematikçi bir arkadaş bize istatistikte lazım olur. Bir, ya da öğrenci bir arkadaş kendi e, e, alanında e, ilgi duyduğu alanda bize çok çok yön gösterebiliyor. Yani bu açıdan e, bence e, biraz daha yapmamız gerekiyor biliyorum çok, çok çalışmamız gerekiyor, zamana ihtiyacımız var. Ama e, dijital kültürel miras alanında e, böyle bir oluşumun bence Türkiye için güzel bir kazanım olduğunu, düşünüyorum. gönüllü bir e, gönüllü bir çalışmanın bunu da vurgulamak gerekiyor. Bu işlerin gönüllü olması gerekiyor. E, bu işlere tabii ki büyük kurumlarla beraber çalışılması gerekiyor ama Tecrübe olarak söylüyorum. Büyük kurumlar bu, bu gibi e, oluşumları e, üstlenip e, işi kurumsal e, yani bu gibi sivil oluşumlar, bu gibi gönüllü oluşumlar e, ağır e, kurumların ııı e, bünyesine katılırsa bu çalışmalar yavaşlıyor ve sekte oluyor e, şeyini desteklerini kaybediyor. Tabii bu da açık veri felsefesi için ya da yani dijital kültürel miras çalışmalar için çok da istenen bir şey değil. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.